Dün değil ondan önceki gün ulaşmıştı. Dedim ki bu mesajını bir de programda at. Ben bilgisayar kullanabiliyorum. Hani bu yönde bir iş talebim var gibisinden bir mesajdı. Bir okuyalım bakalım Yavuz Şen ne söylemiş. Melisa öncelikle hayırlı programlar dilerim. Melisa ile yaşama dair programın her daim engelleri açık olduğunu bilmek beni çok mutlu ediyor. Bana göre bu dünya 3 Aralık engelliler günü çok hoş bir durum değil. Çünkü engelliler bir gün hatırlanmak istemiyor. Bu farkındalık bir güne sıkıştırılmamalı. Yine de başta konuğunuz olan Metin Fırat Bey olmak üzere tüm engelliler günü kutlu olsun. Bir ricam olacak Metin Fırat'tan benim bilgisayardan yapabileceğim bir işe ihtiyacım var. İşe yaradığımı hissetmem için. Bilgisayar kullandığım programları sağlıklı insanlar kursa giderek kullanmayı öğreniyorlar. Kullandığım programların isimlerini de yazmış. Bu programları orta düzeyde kullanıyor Metin Fırat Bey'den yardım istiyorum demiş. Yavuz Şen, selamlarımı yolluyorum. İnşallah bir an önce çözülür. Şimdi Yavuz kardeşimle beraber aslında temel sorunlardan bir tanesi işsizlik sorunu. Evet. E, Yavuz Şen'i tanıyorsunuzdur. Ben yani sorunluluğunu evet. da biliyorsunuz. Evet, öncelikle ee, Yavuz Bey'e çok çok selam ediyorum. Ee, bizim far, engeller günü değil de farkındalık günümüz kutlu olsun diyorum. Çok güzel e, bir cümle kurmuştur iş konusunda e, yatarak sanediyorum bilgisayar kullandığını biliyorum. Evet. Çünkü bunun bir örneği değil de ya. şöyle gezen bir örneğini göstereyim ben size. Ee, bizim bir arkadaşımız var Kuvancılar'da. Servet hem üyemiz kendisi. Biz ona e, Vodafone'un e, 118 e, 142 pardon bilinmeyen numaralarının servisini evde home ofisi olarak kullanıyor. Konuşma Tabii bunun için önemli ikinci bir işine biliyor musunuz? Fotoğrafları photoshopluyor çıkarıyor. Fotoğrafçı da çalışıyor. Ben de şöyle düşündüm Yavuz Bey zaten bilgisayardan anlıyor. Photoshopları da iyi biliyor. Bunu bir fotoğrafçıyla anlaşılıp oradaki görüntüleri alıp belki farklı bir fotoğrafların üzerinde oynama şeyleri olabilir. Bunu verip orada kendisi bir iş imkanı sağlanabilir orada. Montaycı. Montaycı. Veya bir proje yazabilir. Bununla ilgili bunu da yapabilir bilgisayar üzerinden kendisi ve çok mutlaka işi vardır onunla ilgili. Yeter ki biz bunu burada dile getirelim, fotoğrafçı arkadaşlarımıza burada seslenelim. Yatalak engelli kardeşlerimiz mutlaka e, bilgisayar biliyorlar, Microsoft Word'ünden tutun, Excel'inden tutun, Photoshop'larından tutun, bunlardan görüşelim. Belki ayakta bulamadığınız e, elemanları biz engelli kardeşlerimizde bulabilirsiniz. Çünkü gerçekten çalışmaya hevesliler bunlar. Evet. Hem de severek yapıyorlar bu işi. Ve gerçekten bu konuda bizlere Naci Başkanımıza, sizlere, bizlere ulaşırlarsa fotoğrafçı arkadaşlarımız bu konuda gerçekten hem kendileri hem engelli kardeşlerimiz kazanacağını düşünüyorum bu açıdan. Evet. Zaten yapılan araştırmalara göre bir engellinin çalışılabilir bir ortamını ayarladıktan sonra o engelliden verim almak sağlıklı bireyden verim almaktan yüzde %40 daha fazla. Yani bir engelli işine daha sadık ama altyapısını oluşturacaksınız. Çalışma ortamını ona göre sağlayacaksınız. Verdiğiniz işi sağlıklı bireyden yüzde 40 daha fazla verimle çalışabiliyor. Yani. Evet.